Uygulamalar ekranı Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu OTG aparatı nasıl OTG kablosuna dönüştürülür. Ben bundan baya bir, birkaç ay öncesinde bir OTG aparatı satın almıştım ve bunun tanıtımını yapmıştım. Şimdi elime... <gülüyor> Ee, ilginç bir kablo geçti. Hemen kablomu alayım elime. Bu kablonun bir ucu e, bilgisayarlara takılan e, USB girişine sahip. Bu Android cihazlarımızın e, şarj kablolarının e, şarj aletinin mekanizmasına girdiği takıldığı uca benzeyen bir uç. Yani bu kablonun bir ucunu bilgisayara takabiliyoruz. E, bilenler bilir. Bilgisayara tak, takılabilen bir USB alana sahip. Diğer ucu da flash bellek e, takabildiğimiz bir alana sahip. Buraya da flash bellek takabiliyoruz. Ancak e, ben şimdi ilginç bir şey yapacağım ve buraya bu USB takılan yere OTG aparatımı takacağım. Ve taktım. Bunu yaptığım için ne oldu? OT normalde OTG aparatı olan e, küçük parça bu sefer OTG kablosuna dönüştü. Yani kabloyla bütünleşti. O USB bilgisayara takmalı olan USB girişe Tıpkı flash belleği takar gibi otg aparatına taktım ve böylelikle e, otg aparatı otg kablosu oldu. Geriye bu e, diğer otg kablosunun ya da aparatının diğer ucuna benzeyen ama flash bellek takılan kısmı kaldı burası boşta. Bunu ne yapacağız? Buraya da flash bellek takacağız. Ve takalım flash belleğimizi. Tabii kablonun ee, biraz mekanizması sert, o yüzden flash belleğe zarar vermeden takmaya çalışıyorum. Şu an e, bu iki parçayı, daha doğrusu bu üç parçayı birleştirdim ve ucunda flash bellek takılı olan e, yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir e, kablo oldu bir otg kablosu oldu e, bu üç parça neydi bir daha sayalım otg aparatı e, kablo ve flash bellek bu ne işe yarayacak e, yani otg aparatını niye otg kablosuna dönüştürelim ki ikisi de aynı işlemi yapmayacak mı sonuçta diye soracak olabilirsiniz doğru İkisi de aynı işlemi yapıyor ama her ne kadar ikisi de aynı işlemi yapıyor olsa da e, bazen e, işe yarıyor olabilir bu durum çünkü OTG aparatları ee, telefonun tam alt kısmında kaldığı için flash belleğe elimiz çarpabiliyor, flash bellek sağa sola hareket ediyor o zaman bağlantı kopukluğu oluyor ve böylelikle hem telefonumuza veya tabletimize hem de flash belleğimize zarar vermiş oluyoruz, yazılımsal zarar bu aynı zamanda veri kaybına da sebebiyet veriyor Böyle yapınca elimiz yine çarpmayacak mı? Tabii ki çarpar. En az ama en azından flash belleğin hassasiyeti kadar hassas olmayacaktır. Şimdi parçalarımızı birleştirdik. Bir adet OTG aparatı, bir adet kablo, bir adet flash bellek. Son defa özetliyorum ve OTG kablomu oluşturduğum üç parçayı, pardon iki parçayı bir araya getirerek oluşturduğum ve Diğer ucuna flash bellek taktığım OTG kablomu telefona takıp e, flash belleğimin içine müzik atacağım. E, şimdi birinci parçamız OTG aparatı. İkinci parçamız bu ilginç kablo ki bu kablonun videomuzun başında da söylediğim gibi bir kısmı e, yani bir ucu USB girişi destekliyor ve e, diğer ucuda e, otg aparatının ucuna benziyor otg aparatımı kablonun usb destekleyen ucuna taktım kablonun diğer otg aparatının usb girişine benzeyen uç kısmına da flash belleğimi taktım ve e, ucunda flash bellek bağlı olan bir OTG kablosu elde etmiş oldum. Sayfa Şimdi bu OTG kablosunu da telefona takıp OTG aparatı ile birlikte flash belleğime dosya göndereceğim. Sayfa Bunun için içinde. önce dosya yöneticisini çalıştırıyorum. Ara, düme, Şimdi OTG kablomu Oluşturduğum OTG kablo'mu telefona takıyorum ve bekliyorum. Evet, flash belleğim geldi. Ekran okuyucusu anons etmedi ama altta flash bellek göründü. Şimdi ben bu flash belleğe oluşturduğum e, OTG aparatı ve ilginç kablodan oluşturduğum e, OTG kablosuyla müzik atacağım. Dahil giriyorum buraya. Şurada benim müziklerim olacaktı. Evet. Evet. burada aşağıya Bazı müzikler indirmişim. Yedi seçili üst bilgi. Yedi tane şarkı. Seçilen dosyaları kopyala. Kopyala 7 komutuna basıyorum. Yedi öge. USB. Müzik. Yedi öge. Lint. Yedi öge. İtune. Yedi öge. Panoya. iTunes. Bu arada tıpkı OTG aparatını tek başına kullandığım gibi flash belleğin içindeki dosyaları görüyorum. Şu an flash belleğimin içindeyim. Yedi kemerim. Kork Buraya Kopyala. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Kopyala diyorum ve kemerin artan hızlıca dosyalarım kopyalandı. Şimdi ne yapmam lazım? Her zamanki gibi OTG aparatı ile işim bittiğinde nasıl flash belleği güvenli şekilde çıkarıyorsan bu kabloyu da aynı şekilde güvenli modda çıkaracağım. Şöyle. Buyur. O ne u ana ekranı, cihaz bakımı, cihaz depolama. Depolamaya giriyorum. Depolama. Diğer seçenekler. Diğer seçenekler. Dokunma. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Depolama. Depolama. Depolama. USB sürücü. Evet USB sürücü. sürücü. 93 gebe 59 gebe içinden. 9,3 GB kullanılmış. Çıkart diyorum. Depolama USB sürücü çıkartılıyor. 11-12 listede 12 öğe. USB sürücü çıkartıldı. USB sürücü çıkartıldı. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. USB sürücü çıkartıldı. Şimdi e, OTG kablosunu yani OTG aparatı ve ilginç kablodan yaptığım OTG aparatımın telefonla olan bağlantısını kesiyorum. Yukarı gezinir 29. Bir dahaki sefere bu işlemi yapana kadar veya sadece OTG aparatını kullanana kadar e, flash belleğimle telefonun arasındaki bağlantı kesilmiş oldu.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 Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Anlamadığınız kafanıza takılan bir ee, soru olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bu arada <gülüyor> ee, sizden gelenler kategorisi kapandı. Yani daha kategorize etmemiştim aslında sadece videoları adlandırmıştım ama... Sizden gelenler e, kesidi ya da kısmı kanalımızın her neyse fazla ilgi görmediği için onu e, artık yapmayacağım. Tekrardan hatırlatmış olayım. Ha e, incelememe istediğiniz programlar olursa fırsat buldukça incelerim. Sizden gelenler e, kısmında ne yapabilirdim? İste, incelememi istediğiniz programların incelemelerini biraz daha böyle öne çekebilirdim daha önce yapabilirdim ama o olay fazla ilgi görmediği için bitti bu kadar Ancak bu demek değil ki önerdiğiniz programları incelemeyeceğim Hayır incelerim ama ne zaman fırsat bulabilirsem o zaman incelerim görüşmek üzere duyydur. Etkinleştirmek için iki kez dokunma.